Bugün 26 Eylül 2022 Pazartesi Ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Ay 0:54'te Güneşle birleşecek ve 2 derece Terazi burcunda yeni Ay doğacak. Terazi yeni Ay'ı ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sanat, estetik, güzellik, hukuk, adalet, diplomasi ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Kişisel ve toplumsal alanlarda bu konularda yeni girişimler ve başlangıçlar olabilir. Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le karşıt açı yapan yeni ay, kişisel girişimlerimiz ve ilişkilerimizden beklentilerimizi artırırken yeni fırsatlar da karşımıza çıkarabilir. Aşırı idealiz, fanatik eğilimler zarar verebilir. Dengeli davranmaya çalışmalıyız. Terazi Burcu yeni ile birlikte ilişkiler ve işbirlikleri alanında yeni kararlar alabilir, girişimlerde bulunabiliriz. İş ortaklığı, evlilik, yakın arkadaşlar ve rekabet içerisinde olduğumuz kişilerle ilgili hızlı gelişmeler yaşamamız mümkün. İyimser ve cesur enerjiler ilişkilerdeki rekabet ortamlarını güçlendirebilir. Jüpiter'in verimli ve şanslı etkisi yaptığımız girişimleri hızla büyütebilir. Venüs ve Pyruta arasında etkinleşen üçgen açı, ilişkiler, iş, kariyer ve maddi beklentilerimizde uzun vadeli güç ve güven verebilir. Terazi ve koç başta olmak üzere öncü burçlar, yengeç ve oğlan, ilk günlerinde doğanlar bu yeni aydan birinci derecede etki alabilirler. Bunun yanı sıra Öncü Burçların ilk dekanında kişisel gezegenleriniz varsa yeni aydan yine güçlü etkiler alabilirsiniz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.